Başlıyor dolar 18,26 euro 18,25 altın 9,70,40 borsa 3.363 ve bitcoin 19.822 gün düşüşte kapattılar. Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'nin güney koridorunu kullanmayı talep etti. Bakan Kasapolu yurtlarda %80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık dedi. Trabzonspor'dan Kızıl Yıldız'a Güzel Hareket Dostluk Yemeği'ne buluştular. Foto kapanlara yaban hayatı değil onurca hırsız yakalandı değerli izleyenler. Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış. İşte hadisenin boşanma dilekçesi değerli izleyenler. Detaylar tarikhaber.com'da. Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf geldi. Baluteli'nin genç geç gitmesi planları bozulmuş dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Deniz'den skandal sözler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı değerli izleyenler ve bu haberimizde gün özetlerine geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.